Herkese yeniden merhaba. Ee, şimdi bu videoda bereyi süsleyeceğiz. Ee, bu bereyi ben e, civilden aldım. Hiçbir şey yok etrafında. Ee, şimdi ben bunu süsleyeceğim. Ee, bir tane şöyle e, dantel. Doğal dantelimiz var. Çiçeklerimiz var. Ee, buraya yaprak yapıştırabiliriz. Çünkü burası birazcık daha tok. Ama öyle bir sürü yapıştırmayacağım. Sadece e, birer tane renk versin diye yapıştıracağım. Şöyle ayırdığım yapraklardan, büyüklerimden şöyle kesiyorum. Öncelikle şu fiyongumuzu yaparak işe başlayalım. Fiyong yapmayı zaten daha önceki videolardan biliyorsunuz ama ben yine de göstereyim. Şu iki parmağımızın arasını alıp durdurarak da izleyebilirsiniz. şekilde bir piyonk yapıyoruz. Ben bu fiyonğun üstüne bir tane şöyle inci koyacağım. Kurdaleyi şuradan kısaltacağım. Bu kadar uzun olmasına gerek yok. Gayet güzel. Şimdi bunu şu şekilde bandanın lastiğini ortalayarak yapıştıracağım. Bakıyorum ortalığı oldu mu. ortalığı oldu. Şu üst kısımlarını şöyle kaldırırsanız daha böyle e, havlu bir görüntü olacaktır. Çünkü böyle üstünden yapıştırdığımız için direkt şu üst kısımlar da yüzeye yapışıyor. Şimdi şuradaki karanfilimizi kullanacağım. olduğunca buradaki sert kısmını alırsak çok iyi olacak. Mümkün olduğunca silikonun böyle top top kalmamasına dikkat edelim. Zaten çiçek yeterince sert. Şimdi diğerlerinde yapalım. Burayı zaten kesmişim ama yine de şöyle. yakıntısı varsa düzeltelim buraları bunu da şu şekilde yaprağımızı şuraya yapıştıracağım bu yaprağı da niye yapıştırıyoruz ee, soft renkler kaldı bizim çiçeklerimizde geriye en azından hani böyle bir renk katsın oraya Şimdi buraya da şöyle diğer güllerimi yapıştıracağım. Şöyle altına sokturacağım bunu. Bu gülleri. Şimdi göreceksiniz zaten. Şöyle silikonluktan alalım. Diğerini de yapıştıralım. bu şekilde oldu ekleyip çıkarma yapabilirsiniz şöyle yakından da göstereyim böyle oldu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.